Saha Expo'da dolaşırken genç bir arkadaşımız beni kolumdan çekti ve çocuklar için yaptığı dronelarını anlatmak istediğini söyledi. Bizim de kameramız hazır ve biraz sizi dinleyelim. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Metane Emlik, elektrik elektronik mühendisiyim. İki yıldır kendi girişimim üzerinde çalışıyorum. İki farklı ürünüm var. İlk ürünüm drone, programlanabilir bir drone. Çocuklar bunun üzerinden kodlama öğreniyorlar. Yani normal bir oyuncağın yerine dronelar üzerinden kodlama öğrenmelerine vesile oluyor. E, i̇kinci ürünüm ise, e, bunu daha yeni geliştirdim ve henüz piyasaya sürmedim. E, bir uçak ama kağıttan bu uçak. Yani çocukken hepimiz kağıttan uçaklar yapardık. E, uçardık ama belli bir yere kadar Kağıt giderdi. uçak ama drone, elektrik evet. motoru var. Biraz anlatın çocuklar neler, nasıl yapacak bu uçağı? E, i̇lk olarak hani, kutudan çıkan kağıtları katlıyorlar ama bu tamamen A4 kağıdı da olabilir. E, farklı farklı modeller var. Ee, bunu katladıktan sonra üzerindeki kontrol ünitesini takıyorlar. Bu kontrol ünitesinin arkasında iki adet motor var. Bu motorlar farklı yönlere doğru dönüyorlar. Ee, ve ön, ön tarafında da bir kontrol ünitesi ve bağlantı ünitesi var. Ve alt kısmında da bataryası var. Ee, yan tarafında butonu ve USB'si var. Buradan şarj olabiliyor. Yani, bir, bir, yani Defalarca kez uçurabiliyorlar bu sayede. Ee, yine dediğim gibi kendi kontrolücüsü olduğu için havada kendi dengesini sağlayabiliyor. Ee, öğrenciler sadece havada yönlendirme yapabiliyorlar. Ekstradan hani, kağıt yerine farklı materyallerden kanat da yapabiliyorlar. Mesela hani hafif olması açısından balsa ya da e, köpük gibi malzemelerden de kendi kanatlarını yapabiliyorlar hani buradaki amaç çocuklarını e, ben de küçükken hani uçak uçurmak istemiştim Mesela uzaktan kumandalı ama tabii o zamanlar çok maliydi ama şimdi de maliyetli hani bir kumandasını almak bile çok çok daha maliyetli ama hepimizin cebinde bir telefon var o telefon sayesinde çocuklarını bunu telefonla uçuracak evet telefon sayesinde bağlantı kurup telefonları sayesinde uçurabiliyorlar ayrıca hani e, e, Farklı modeller bildikleri için de kendilerini hani havacılık konusunda gerçekleştirebiliyorlar. Çünkü hani bu uçak tasarımında da burada görmüş olduğunuz bir uçak kanat yapısı var. hani Bu sayede burada bir kaldırma kuvveti oluşuyor. O kaldırma kuvveti sayesinde uçak uçuyor. hani Yani bu drone ile şu gördüğünüzde yazılım öğrenecekler. Yazılım evet. neler yapıyor, o drone'a neler yaptırabiliyor. Yazılıma evet. bir adım atacaklar. Bununla da Kanat tasarlamayı havacılığa bir giriş yapacaklar, aerodinamik yapacaklar ama bunu oyun olarak yapacaklar. Peki, evet. kaça satacaksınız bunları? Ne zaman satışa sunacaksınız? Bir de o bilgileri izleyicilerimizle paylaşalım. Nasıl ulaşacaklar size? Evet, e, drone'u zaten e, bahsettiğim gibi satıyorum, genelde yurt dışına satılıyor veya okullar satın alıyor eğitimde kullanmak amacıyla. E, kendine ait sitesi var, espcopter.com'dan satın alabilirler. Uçak içinde e, yine aynı şekilde Flykau, kağıt uçağın kısaltılması öyle bir isim koyduk. E, yine flykau.com'dan e, satın alabilecekler. Şu an henüz satışa çıkmadı ama çok yakında e, satışa çıkacak. Ee, ve e, uygun bir ürün olmasını düşünüyorum. Hani mesela şu anda bile Çin malı bir dronelar bile en ucuzu 500 TL falan oldu. Ben Sizlerin ne kadar fiyatları? Ürünleri? Evet ben de e, uçağı yine 500 TL civarında satmayı düşünüyorum. Yani drone ise yani eğitim amacı olduğu için eğitim dokümentasyonu olduğu için e, biraz daha pahalı bir ürün oluyor. Yani o da 1500 2500 arasında değişiyor. Yani full kit hani sensörlerini alırlarsa ekstra parçaların 2500 TL oluyor. Ama e, minimum Paketini alırlarsa o da 1500 TL oluyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. İşte genç kardeşlerimiz en güzel eğitim dallarından bir tanesi de oynayarak öğrenmek. Onlar açısından genç bir kardeşimiz çok güzel iki ürün yapmış. Bu ürünü de takip edelim ilerisi için. Gelişmelerine belki bir gün test uçuşuna katılırız, bir şeyler yaparız. Önemli olan öğrenerek bir şeylere doğru adım atabilmek. Aslında Saha Expo'da buna çok ciddi bir altyapı sunuyor.